Arkadaşlar merhaba Kanalımıza hoşgeldiniz Yanımda çırağım ve alem var Bugün katlı bir saç keseceğiz Yavaş yavaş isterseniz başlayalım Bakalım Bu sefer sıfırdan bir katlı çıkacağım yine Her zamanki gibi Ama belki bu sefer içinde sadece bir Gölgelendirme olayı yapabilirim Bu sefer biraz daha değişik yapabiliriz yani Başlıyor Önce böyle bir sıfırla gidelim. Hayatlısı gidiyor arkadaşlar ben siz ancak yorumlara yazarsınız Ben buradan ancak böyle konuşurum Ayretten kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum Hem üstüne üstlük bildirim çanımı da açarsanız Abone oluyoruz ama o çanlar açılmıyor Geliyorum yani onları kanlı çana açın ki yeni gelecek ve yeni gelen videolardan haberdar olursunuz İlk önce böyle bir sıfırla girelim de Ondan sonra yavaş yavaş kat vereceğiz saça Sizde Yapabiliyorsanız eğer Ya da benim videolarımı izleyip de öğreniyorsanız Böyle yaparsanız daha iyi Kolayınıza gelir. Bunda iz bırakmazsanız daha iyi Yani böyle direkt girmeyin saça Zaten böyle yaparken Saça hafiften bir kat veriyorsunuz İlk önce böyle bir katınızı verin Ver adım Tabii şu an saçla çok fazla uğraşmıyorum Birazdan başlayacağım Şimdi sıfırla aldık <gülüyor> dur Andis'i ben alırım Bek. Şimdi onla aldık Sıra geldi iki numara. İki numarayla ilk önce bir Şuraların bir izini ve katını verelim de İncelteleyim ilk önce buraları Özlem Oğlum Altay'ın haline ne olacak lan? <gülüyor> Kardeşi <Kralış> kadar <gülüyor> Altay'ın haline olacak? Altay'ın <gülüyor> olacak? Biz ne yapacağız? Vallahi bizim iş. Ya 2-3 tane maç alabilsek kurtaracağız kendimizi de. Arkadaş çok güzel top oynuyoruz. Yok ya. Gol atamıyoruz yani. Vallahi Nenecep'in yani yapacak bir şey yok abi. Şu takımın halini görüyor. Transfer yapacak yani forvet. Berkan Emirle ile Soner Aydoğduyla olmuyor bu iş yani gitmiyor şimdi. yani şöyle düşmek ee, şimdi sen almazsa atıyorum eşinin 10.000.000 lira almazsa valla gideceğiz ha, bir sonraki sene milyon lira harcamak zorunda kaldım çünkü. aynen öyle evet, evet arkadaşlar 2 ile girdik mi? 2 ile de girdik şimdi gelelim şu izlerin olduğu yere şimdi elimizden makineyi bunu bırakıyoruz bunu bıraktık tekrar bahıla geçelim bunun ucuna bunu küçük böyle bir numarası bunu böyle bir, takıp bir takalım sonra buradan böyle zaten şurayı böyle görüyorsunuzdur şimdi onlar kaybedeceğiz çok fazla yukarı çıkmıyoruz böyle olduğu yerde hafiften böyle bir gölgelendirme vermek için ilk önce burayı böyle bir ayarlayacağız böyle yukarı doğru şu şekilde hafif hafif böyle katımızı veriyoruz gördüğünüz gibi çok fazla yukarıda çıkmıyorum böyle alttan alttan çünkü daha buraları da incelteceğiz ya o yüzden burayı da böyle aldım buralara da böyle yavaş yavaş burayı böyle halletmiş olduk şimdi tekrar bunun üzerinden aleykümselam selam İyi Aleyküm selam. valla sen ne yapıyorsun iyi valla şuradaki işim bitsin ondan sonra Eyvallah. ben de ne yapayım youtube kanalım var video çek yap Eyvallah. şimdi o biri çıkardık bu kalın 1 bölü 2'yi takıyoruz ondan sonra şimdi gördüğünüz gibi şurada bir iz var ya şimdi bu izleri kaybedeceğiz burada bakın böyle çok fazla yukarı çıkmadan yine aynı olduğu yerde zaten kendi kendine iz kayboldu oldu Bir şey içer misin? Çay kahve? Valla, buraları böyle alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Buradaki izleri bununla kaybedelim. Zaten makinanın sesinden de anlıyorsunuzdur izlerin kaybolduğunu. Alıyor mesela buraları. Burası da tamam mı? Böyle ayarlanır mı? Şimdi ilk önce bir saçımı bir pudralayalım. Bu pudrayı neden yapıyor? Mesela. şimdi böyle bir pudra alalım saçı normalde siz de böyle yapmalısınız bu tıraşları pudra önemli izleri görebilmeniz için çünkü şimdi buraları böyle güzelce bir pudralayalım. şimdi nerede ne iz var? hepsi ortaya çıkacak zaten zaten Görüyorsunuz da çıktı. Şimdi tekrar şu andis marka kullanıyorsunuz, bunun sıfırı var. Bu sıfırı buraya takalım. Şu şimdi. Şimdi bunu buraları biraz yiyoruz arkadaşlar. şu ucu kullanırsanız şöyle böylemesini alın ilk önce şunu dip bir hafiften bir kat veriyoruz şu an hatta şuraya biraz çaprazlamasını alıyorum Şöyle çapraz veriyorum katı yüz almayacağım çünkü oval yapmayacağım seçim buraları böyle sıfırlayalım bakalım bunu bu kalın sıfır arkadaşlar normal ince sıfırdayız zaten ince sıfırla en başta girdiğimiz için Şimdi artık buradaki işlemimiz bizim gölgelendirme işlemine giriyoruz. Bakın zaten görüyorsunuzdur. Saçtaki <gülüyor> işlemi görüyorsunuzdur. Böyle yavaş yavaş geliyor artık gölgelendirme. Şimdi bu sıfırla girdik. Ondan sonra bu makinanın 1 bölü 2'si var. Tekrar 1 bölü 2'yi takıyoruz. Çengeli çekmenize gerek yok. Az önce sıfırla aldığımız yerdeki izleri böyle yavaş yavaş kaybediyoruz. Bakın. Gördüğünüz üzere kayboluyor şu an buradaki izler. En son artık diplerdeki izler var. Burada böyle aldığımız zaman buradaki izler yavaş yavaş Kayboluyor. Devam ederiz. Bunları hmm, var ya. Birleştiriz. Durursa. Şimdi burayı da ayarladık arkadaşlar. Gelelim bire. Normal bir numarayı takıyoruz. Buradan da buralara böyle son katı veriyoruz son izleri artık Zaman artık buradaki izler kaybolmuş oluyor. Şimdi sonuna gelelim mi? Son izlere. Özer, bir tık yukarı gelsene oğlum Tamam. Şimdi buralarda hep izler var. Onu da böyle iki tıkla çekiyoruz. Şu izlerin olduğu yere böyle. Hafif hafif. Hatta böyle ufak bir tane fırçamız varsa. Ya. Fırça yardımı ile de Mesela bazı yerlerde çok fazla olabilir Onu böyle yarım alıp Şuraları vurun Buradaki izleri böyle kaybedin Ondan sonra mesela 2 tık alın böyle 2-3 tıkla Çantıyı az bir şey çektiğiniz zaman Böyle misle seçe girip buradaki izleri kaybediyor şöyle mesela ben burayı üçgen yaptığım için saçı buradan girmeniz lazım düz almadığım için şimdi ama öyle yaptığınız anda buradayız kalıyor onu da buralarını böyle yapa yapa yiye, yiye kaybediyoruz mesela ne oldu diplerde hala izler var şuralarda buradaki izlere de makineyi çok fazla yukarı kaldırmadan şunu da bir tık alıp buraları böyle yediğimiz zaman izimiz kalmaz arkadaşlar ve böylece sıfırla aldığımız izleri kaybetmiş oluyoruz. Böyle. Evet şimdi şöyle bir gelip bir bakalım saçak. Şimdi buraların böyle kaplarını vermiş olduk. Gördüğünüz gibi. Hoş Şimdi sıra geldi. Makasa. Makası indirin. İster ince tarak kullanabilirsiniz İster kalın tarak Ama bu her zaman daha iyi Şimdi gelelim satmaya Dikten gidin evet, Yıkarı doğru da Hafif böyle Karış veren veren Yavaş yavaş. Buradaki bizleri böyle kaybediyoruz. Özcanın saçına kafayı bana versene biraz. Bu tarafa doğru. Çok değil ama. Aynen. Şimdi böyle buraları makasla güzelce kısaltıyoruz. en alın ki orada eğer ki makinenin bıraktığı saçlar ve kıllar kalırsa onları da alırsınız direkt olduğu bölgeden girmeyin yani saça böyle en alttan yavaş yavaş çıkarak tarağı böyle hafif hafif kaldıra kaldıra kaldıra kaldıra yukarı doğru böyle izleri kaybedebilirsiniz Henek saltırsınız saçı. Gördüğünüz gibi oluyor saç. Şimdi tabii bir de buralar var. Şimdi mesela saçlar normalde bu tarafa doğru çıkıyor. Bunu böyle vurmayın. Buradan böyle girin ki saçları daha rahat alırsınız. Böyle aldığınız zaman daha iyi. Saçın çıkış önünün tersine göre alın yani. Şimdi burası da bitti. Gelelim buraya. Özür dilerim ne yapacağız? Üstlere mi? Hı hı Yani Ara makas atayım mı oğlum? Ara makasını makası kısaltayım biraz Zaten sert ya saçlar Yani ben biraz incelişim Çok durduğum değil ama yani. Yok inceden çok fazla atmayacağım oğlum ya Böyle bir inceden toparlasak yeter Evet Olay bu kadar Yanlar böyle Şimdi gelelim üstlere Üstlere ara makas atacağız ama Şimdi Normal inceltme ara makası değil bu Bu hafif kısaltma aramakası. makası Gördüğünüz gibi Şimdi bunu da kısaltalım bir Çok az kısaltacağız Saça fazla derinden girmeyeceğiz Evet gelelim üstlere Parmak arası alacağım Böyle seç alın Zaten görüyorsunuz biraz da kısaltıyorum Çok olmasa da Az biraz Unutmayın saç keserken her zaman arkaları biraz daha uzun bırakın Diğer yönlere diğer taraflara göre Ben zaten arama makas nedir hangi saçlarda kullanılır diye videoda çekmiştim Eğer ki bu videoyu izlerseniz Onu da izleyebilirsiniz ara makasın hangi arama makas çeşitlerinin ve şekillerinin Nerede hangi saçlarda nasıl kullandığıyla ilgili video çekmiştim. Onu da izlerseniz sevinirim. Şimdi o köşeyi de aldık. Buralardan. Bak zaten belli oluyordur saç. Böyle. Bunu böyle çekin biraz. Buradan aldığınız zaman saçı hafiften kısaltırsınız Mesela bu arkadaşımızın buralarında dönerler var ona göre ayarlıyoruz saçı buradan ayırıp da saçı tarıyorum buradan böyle hafif alın Özür dilerim mi? İyi güzel. güzel. Değil mi? Bence de. Aynen. Şimdi... Saçlar bitti. Saçların olayı bu kadar. Gördüğünüz gibi. Sola doğru tarıyoruz. Şimdi gelelim. Gelelim sakallara. Sakallara çok basit bir şey yapacağız zaten. Sakallarda çok fazla önemli bir şey yok. Sadece sakalların 2 numarayı vuracağız, geçeceğiz. İki, toplanacağız. i̇ki numara ile sizini toplayacağız. Evet. iki numara. Özcan'ın kastları. Ver evet. bana. İki numarayı taktı. Bunu zaten herhalde hep biz yaparsınız. Yap yani çok basit bir şey. Yani bir kat vermeyeceğiz sakala herhangi bir şeyi yapmayacağız. Sadece iki numarayla böyle basit bir şekilde. Şu alırken dudak kenarlarına falan dikkat edin makinenin bu uçlarını oraya batırmamaya özen gösterin böyle aldığınız zaman burayı böyle kaldırarak yaparsanız daha iyi bu altları da mesela sakalların çıkış önlerine göre aldım Mesela bu arkadaşın böyle çıktığı için böyle mesne. Terse çıkıyorsa mesela aşağılara yukarı doğru çıkıyor. makineyi böyle vurarak aşağı doğru Buralarda tamam. Geldik buralara. Burayı da böyle makinayı kaldırın ki böyle burunla değmesin müşterinizin. Mesela buna bittikten sonra böyle aşağıdan da aldığınız zaman buralar tamam. Şimdi ver oğlum. Hocam altları ne yapacağız? Altları mı? Hı hı. Abi incelteyim onları biraz? Allah olur abi. Değil mi? Şimdi altları incelteceğiz arkadaşlar. Ver olmalı bana. Bir. Hayır hayır biri verme. Sıfır. Makine. yarımı aldınız bunu. Sıfır. Sıfırda. Yarıma çektiniz. Tarak Ver oğlum. Şimdi buraları incelteceğiz. yarım aldınız. Böyle yukarı doğru. Çok fazla yukarıya çıkmadan mesela buraları böyle geliyor buraları böyle aşağı doğru alın şimdi doğal olarak bunu böyle aldığınız zaman bir iz oluşuyor burada şimdi bu izi de nasıl kaybedeceğiz bir numara verir misin bir numarayı takın hocam kafanı kalksana biraz <gülüyor> buradaki izleri de böyle böyle vurarak şimdi bir köçüğünü ver bana bir böyle iki Arkadaşlar olay bu kadar. Bizim işimiz de zaten bitti artık saçları yıkayacağız. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ve bildirim şanını açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Ayrıca beni Halim Altan Kinga ve Salon Halim Kinga official olarak Instagram'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.